Arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca, Sevmeyli Hoca Matematik YouTube kanalındasınız hepiniz. hoş geldiniz. Yine çok güzel bir içerikle karşınızdayız. Biliyorsunuz ki sevgili arkadaşlarım konu konu yeni nesil sorularla matematik serisine başlamıştık. İşte bu video bu serinin ikinci videosu. Konumuz ise ilk videonun konusuyla aynı. Neydi ilk konu? İlk 12 konu dediğimiz konunun ikinci videosu arkadaşlarım. İlk 12 konu dediğimiz şey aslında biraz derya deniz. Her... Bölüm için yani mesela temel kavramlar için, üslü sayılar için, köklü sayılar için ayrı ayrı bir e, bu şekilde yeni nesil video serisi oluşturmak yerine ilk 12 konu diye bir seri olsun istedik. Ve bu şekilde karma sorular içerisinde istedik. Böylelikle e, hani o çözdüğünüz denemelerde ve gireceğiniz sınavda da problemlere yani oran orantıya kadar olan kısım ilk 12 soru için hem de bir alıştırma mini alıştırma olur diye düşündüm ve... Ben, bence gayet güzeldi bir karar sizlerin de hoşuna gitti diye umuyorum evet gençler sizleri çok bekletmeyeceğim e, bunlar için çok fazla uğraşıyoruz pdf'leri e, biliyorsunuz ki sevgili arkadaşlarım kendim hazırlıyorum ve bu pdf'leri açıklama kısmında ücretsiz bir şekilde indirebilirsin hocam bugünün pdf'inin bugünün sorularının Nereden geldiğini söyleyebilir misin? Bugünkü sorularımız arkadaşlar bilgisayar yayınlarından geliyor. Bilgisayar yayınlarına teşekkürlerimizi iletiyoruz. İşte dediğim gibi pdf'leri ücretsiz bir biçimde açıklama kısmındaki linkten tek tıkla indirebilirsin. Evet abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi tabii ki unutmuyorsunuz. Şimdi vaktinizi çok fazla çalmayacağım. Geçelim dersimize. Hadi buyurun bakalım. Evet şöyle ilk sorumuza bir bakalım sizinle birlikte. Pedallı bir çöp kovası ile oynayan Yusuf. Tamam bir Yusuf diye arkadaşımız var pedalla çöp kovasıyla oynuyor. Pekala pedala bir kere bastığında kapağın açıldığını tekrar bastığında ise kapağın kapandığını keşfetmiş. A B C pozitif tam sayı olmak üzere Yusuf kapalı konumda olan çöp kovasının pedalına A kere B defa yani A çarpı B defa bastıktan sonra C defa daha basıyor. Pekala son durumda çöp kovası açık konumda olduğuna göre. Şimdi kaç defa basmıştı? A çarpı B defa basıyor. Sonra bunun üzerine A çarpı B defa basıyor. Bunun üzerine C defa daha basıyor. Tabi şu şeyi kapatmayı unuttuk. Böyle yazamadık daha sonrasında. Bunları bir silelim arkadaşlar. Şöyle yaparsak daha garanti silinir. A çarpı B artı C defa basmış. Pekala. Şimdi ve çöp kovası açık konuda. Çöp kovasının açık olduğu demek. Şimdi burada hani yeni nesil soruları biraz... Ele alıyoruz, bunların ne demek olduğunu, neden bu şekilde soruların var olduğunu, biz düşünüyoruz ya şimdi. Gelin bunu bir irdeleyelim. Normal şartlar altında soru bize şunu söyleyebilir: A çarpı B artı C, A B C doğal sayılar olmak üzere der. A çarpı B artı C eşittir der. Tek sayı olduğuna göre, Aşağıdakilerden hangileri kesinlikle doğrudur diye sorabilirdi soru ve çok kestirme olurdu. Hocam bu teklik nereden geldi? İşte o tekliği yeni nesil sorunun bir güzelliği arkadaşlar. Bunu buradan anlamamız gerekiyor bizim. Eğer ki ben bir defa basarsam açık konuma gelir. İki defa basarsam kapalı konuma. Üç defa basarsam yine açık. Dört defa basarsam yine kapalı. Yani toplam bastığım adet sayısı eğer bir tek sayıysa çöp kovası açık. Eğer çift sayıysa çöp kovası kapalı oluyor. O halde işte bu teklik çiftlik olayını da buradan kavruyoruz. Yani ben şunu yazacağım. A çarpı B artı C eşittir tektir diyeceğim. Buradan bunu anlıyoruz. Şimdi A, B, C ile alakalı durumlar söz konusu. Yani ben A'nın, B'nin, C'nin tekliğini, çiftliğini bilmiyorum. Ama şunu söylersek. Eğer ki C tek olursa, eğer ki C tek olursa, A çarpı B'nin çift olması gerekiyor. Bunlar nasıl çift olur? Mesela A tek, B çiftken çift olabilir çarpımları veya C tek iken bu sefer A çift ve B tek olabilir veyahut C tek iken ikisi de çift olabilir A ile B'nin bunlar C'nin tek olduğu durumlar için A ile B'nin alacağı haller peki ya C çift olursa o zaman A kere B'nin tek olması lazım ve tek durumlar karşımıza çıkacak olan tek ile tekin çarpımı sevgili arkadaşlarım tek yapar ve bu durumda bütün bunların sonucu tek olacaktır Şimdi 4 tane durum var. Bu 4 duruma göre hangileri kesinlikle doğrudur diyor ya. Tüm durumları sağlayan bir şey olması lazım tabii ki. Birinci öncülüğümüze bir bakalım. A çift sayıysa. Ya hangi durumdan bahsediyor A'nın çiftliğinden ee, dolayı? Şu durumdan bahsediyor. A çiftken B ile C'nin toplamı tektir diyor. Şimdi bakalım. Tekle tekin toplamı çift, çiftle tekin toplamı tek. Evet, tekle tekin toplamı çift olduğu için ve burada bize tektir deyip burada da kesinlikle doğrudur diye sorduğuna göre e, biz çift olduğu bir durumu bulduk. Böyle bir ihtimal var. Dolayısıyla kesinlikle doğru değildir. Yani birinci öncül çortladı arkadaşlar. Tamam Şimdi geçelim ikinci öncülümüze. C çift sayıysa demiş. Yani şu durumdan bahsediyor. C'nin çift olduğu tek bir durum var zaten. C çift sayıysa A artı B toplamı çift sayıdır demiş. Bak tek de teki toplarsan çift yapar ve bu kesinlikle ama kesinlikle doğrudur diyebiliriz. İkinci öncül doğru. Üçüncü öncülümüze bakıyoruz. C tek sayıysa yani C şuradakilerden herhangi bir durumsa A ile B'den en az biri çift sayıdır demiş ki zaten biz Bak burada çift, çift ve ikisinin de çift olduğunu görüyoruz. Yani C'nin tek olduğu durumda A ile B'den bir tanesi en az bir tanesi mutlaka mutlaka çift olmak zorunda. Bizim üçüncü öncülümüze doğru olduğuna göre cevap D seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Bakın normal, standart bir soru. Şu kadarcık bir çözümü var. Bu çözümü yani bu ifadeleri yazdıktan sonra ki belki sen daha da kısa yazabilirsin. Çünkü ben anlattığım için bu şekilde uzun uzun gösteriyorum. Bu kadarcık şeyi yazdıktan sonra... Geri kalan sadece şunları yorumlamak ve o kadar güzel ki sadece ama sadece kendi yazdığın şeye göre yorumluyorsun. Ekstra farklı bir düşünce içerisine girmek zorunda da kalmıyorsun. Kesinlikle doğrudur demesi aslında burada bizim için bir şans arkadaşlar. Olabilir falan demiş olsaydı daha da farklı durumlar düşünüyor olabilirdik. Birinci sorumuzu çözdük. Geçtik şimdi ikinci sorumuza. İkinci soru için şöyle yaklaşalım ve sorumuza bakalım. Evet tamamı da görünüyor. Güzel yapıştırmışız soruları. Şekil birde. Verilen 33 cm uzunluğunda ve dikdörtgen biçimdeki şeridin ön yüzü mavi ve arka yüzde kırmızı renktedir denilmiş bize. Bu şerit sağ ucundan 2 cm uzunlukta bulunan AB doğrusu boyunca okla gösterilen yönde katlandıktan sonra bak şimdi şu kısmı almış 2 cm'lik kısmı bu tarafa doğru katlamış. Katladıktan sonra da tabi ki bunun arkası kırmızı olduğu için o kırmızı yüz şuraya kadar gelmiş. Yani bak şurası kırmızı olmuş şu şekilde. Tamam ve burası da tabi ki kayboluyor katlandığı için. Pekala. Ee, ve demiş ki C üssü D üssü boyunca yani şurada katlandığı yer boyunca arkadaşlarım buradan kesilip atılıyor. Yani katlanmış bir parça şuradaki atılan. Pekala ne kadar katlanmıştı? X santimetrelik kısmı katlanmıştı ve o katlanan kısım atıldığı için toplamda atılan uzunluk 2x'tir diyebilirim. Çünkü ee, şurası artık 2 kat. Bakın burası 2 kat. Üst üste gelen 2 katı var burada. Bu, burası x de. Burası da x oluyor. E, biz buradan itibaren kesip koparıp atıyorsak. Demek ki buna demek oluyor. x artı X'den 2x koparılıp atılmış. Şimdi tamamının uzunluğu 33'tü. Artık geriye kalan uzunluk 33 eksi 2x. Bunu da unutmayalım. x'in 10'dan <gülüyor> daha büyük bir doğal sayı olduğu verilmiş. Kalan mavi renkli parça uzunlukları doğal sayı olacak şekilde eş uzunlukta parçalara ayrılmak isteniyor. ve Dikkatli dinleyin şimdi burayı. Bu işlem sadece bir şekilde gerçekleşebildiğine göre ikisinin yerine yazılabilecek farklı tam sayıların toplamı soruluyor bize. Bu iş mesela şimdi şuradan atıldı diyelim. Ve burası da 22 cm uzunluk kaldı. Sallıyorum şu an o kadar kalmaz da. 22 cm uzunluk kaldı. Ben bunu eşit uzunluklarda kesip parçalayacaksam bunu şöyle yapabilirim. Mesela 11-11 veya 2-2-2-2 11 tane ikilik parça veyahut 22 tane birlik parça halinde bunu yapabilirim. Tamam mı? E şimdi böylelikle üç farklı durumda parçalamış oldum. Ama bana ne diyor? Bu işlem sadece bir şekilde parçalanıyor. E bir şekilde parçalanıyorsa arkadaşlarım demek ki bunun için sadece bütün parçalar bir bir bir bir bir bir parçalanacağına göre bu yalnızca bir şekilde olan demek ki gerçekten bir bir bir bir bir bir parçalananmış. Yani farklı bir şekilde parçalanamıyor. Ve bunun olabilmesi için de parçalanamayan sayılara ihtiyacımız var. Parçalanamayan sayılardan kastığımız ne? Tabii ki asal sayılara ihtiyacımız var. Bakın 10 numara 5 yıldız 1 aslında bakarsanız asal sayı sorusu da diyebiliriz. Tamam 10 numara 5 yıldız. Şimdi o zaman ben şunu isteyeceğim. 33'ten 2x'i çıkardığımız takdirde bizim sonucumuz asal olsun isteyeceğiz. Şimdi 33'ten tabii ki x 10'dan büyük olduğuna göre 2x'ler de doğal olarak 20'den büyüktür. Şimdi ben 33'ten 20'den daha büyük sayılar çıkaracağım. Mesela 33'ten 21 çıkaracağım. Tamam mı? Böylelikle karşıma ne çıkacak? 12 çıkacak gibi. O halde ilk çıkan sonuç 12 olduğuna göre ama ben burada asalları arıyordum. E 11 var hocam 10 var nokta nokta nokta. E buradaki asallar benim için önemli. Madem öyle buradaki asallar nedir? 11'dir. 7'dir. 5'tir Ve 3'tür Ve 2'dir son olarak. Başka da asal yok arkadaşlar. Peki yani şimdi ben buraya kadar getirdim olayı. Çok güzel. 33-2x eğer 11 ise 2x dediğimiz sayı 22'dir. x 11'dir. Ve 10'dan büyük bir doğal sayı olduğu için x'i 11 kabul edebilirim. 33 2x eğer 7 ise 2x 26'dır ve x 13'tür. Yani bunu da alabiliriz arkadaşlar. 33 2x eğer 5 ise 2x 28'dir. x 14'tür. Yani 14'ü de alabilirmişiz. 33 2x eğer 3 ise 2x 15'tir ve x Sevgili arkadaşlarım 2x 30'dur ve x 15'tir bunu da alabiliriz 33 2x Eğer 2 ise 2x 31'dir x ise 15 buçuktur fakat 15 buçuk doğal sayı değildir O halde iki'sini hmm. alabileceği değerler sadece bunlarmış E gelin bunların toplamı sorulmuş toplayalım biz de 11 13 daha 24 38 yaptı 43 53 yaptı O halde cevabımız B seçeneği oldu diyebiliriz bakın 10 numara 5 yıldız bir asal sayı sorusu olmuş asal sayıları burada zaten sadece ama sadece bu şekilde kullandık. Yani şu sorunun şu kısmı tamamen asal sayıyla alakalı. Tamam? Yani bize şöyle de e, basitleştirip de sorabilirdi ama yeni nesil soru diyoruz ya. Burada mesela bizim kazanımımızı matematik dışındaki kazanımlarımızdan bazılarını da ölçüyor. Mesela hani bunu katladığımız zaman x ve x olarak iki parça üstüne gelmesi, oradan kesildiği zaman iki tane ayrı iki, iki toplamda 2x birim uzunluğunda bir Parça kesmemiz o par, parça kestiğini Anlamak falan bunlar tamamen matematik Çık kazanımlar ve dediğim gibi bizim Temel yeterliliğimizi de ölçüyor Sadece matematik değil temel yeterliliği de Ölçüyor işte yeni nesil soru dediğimiz Soru tipleri bunlar tamam Asıl ÖSYM'nin sorduğu yeni nesiller Bunlar tabi piyasada çok yeni Nesil diye soruyla karşılaşıyorsunuz Ama ciddi anlamda Yeni nesil olanlar bunlar pekala Şimdi bir e, Soruya baktığımız zaman e, Genel itibariyle ...sorunun kök kısmında yani sorunun kökünde şu tarz ifadeler genelde oluyor ...2005. adımda, 976. saniyede, 1500 bilmem kaçıncı işte dakikada, nerede olur gibi bunlar periyodik problemlerdir. Ve periyodik problemler genel itibariyle genelde aynı çözülür ve bizim burada periyodik problemlerde yapmamız gereken ilk iş şu... Periyodik biliyorsunuz kendini tekrar eden demek kendini ne kadar saniyede bir, kaç dakikada bir, kaç günde bir, kaç haftada bir tekrar ediyorsa bizim bunu bulmamız gerekiyor. Kaç basamakta bir tekrar ediyorsa bizim buna odaklanmamız gerekiyor. Başka bir şeyle uğraşıyorsak hatalı yoldayızdır. Aman o yoldan hemen dönelim ve bu işe koyulalım. Hangi işe? Kaçta bir kendini tekrar ettiğine odaklanmamız gerekiyor Şimdi o zaman 3. sorumuza bir okuyalım Sürtünmesiz bir ortamda yukarıdaki düzenin A noktasından serbest bırakılan bir topumuz var 3. saniyede B 3. saniye 6. saniyede C'de on ikinci, pardon 9. saniyede D'de ve 12. saniyede E'de oluyormuş Ve bu hareketi bu sefer tekrar A'ya doğru yapıyormuş arkadaşlarım Ki o zaman 15. saniyede burada 18. saniye 21. saniye ve 24. saniyede de burada olacaktır Peki bu ne demek? 24 saniye sonra tekrar bulunduğu yere gelmiyor, geliyor demek değil mi arkadaşlar? Evet. O halde bizim bu topumuz 24 saniyede bir tekrarlı hareket yapıyormuş diyebiliriz. Bizden kaçıncı saniye isteniyor? 976 saniye. O halde 976'yı hemen tekrar eden periyoda bölüyorsunuz. 97'nin içerisinde 4 defa 4 kere 24, 96 yaptı. Çıkardık 16 geldi. Bu da bizim artanımız. Şimdi bu ne demek? 976. saniye ile 9, 976. saniyede Neredeyse bu top 16. saniyede de oradadır demek Yani ben bunun yerine Bunu bulsam da cevabı doğru bulurum Demek peki 16. saniye Nerede 15. saniye buradaydı ve bu tarafa Doğru gidiyordu demek ki 16. saniyede D noktasına daha yakın Olmak üzere C ile D arasında Bir yerde arkadaşlar O halde cevabımız E seçeneği olur diyebiliriz Devam ediyorum dördüncü soruyla aşağıda verilen şemada 96 sayısını tam bölen pozitif tam sayılar sarı renge. 96 sayısının tam katı olan pozitif tam sayılarda mavi renge boyanıyor ve sarı ve mavi renge boyanan yerlerde yeşile boyanmış oluyor şekilde gösterildiği üzere. Tabi aralardakini vermemiş sayarak bulmayalım diye. Buna göre boyama işlemi bittiğinde hangi yeşil rengi yeşil olan kaç sayıda vardır? Şimdi burada şöyle diyebilir eski nesil soru olarak düşünecek olursak bir A kümesi verir. Öyle x'lerden oluşuyor ki 96'yı tam bölen pozitif tam sayılar. B kümesi de öyle x'lerden oluşuyor ki 4 sayısının tam katı olan pozitif tam sayılar olduğuna göre A kesişim B kümesinin eleman sayısı kaçtır diye sormuş olsaydı aynı şekilde çözerdik. Ve sorunun cevabı da aynı olurdu. Tamam. E şimdi e, madem bu şekilde düşüneceğiz biz. Burada 4'ün katı olanlar ve 96'yı tam bölenler var. Bu soru ne sorusu? küme sorusu olarak da sorabilirdik ve bu sefer sevgili arkadaşlarım ne olurdu? Tabii ki e, küme olarak çözerdik ama bunu biz farklı bir şeyden de çözebiliriz tam bölen sayısında tam bölen sayısından bu soru nasıl çözülür? hemen çok dikkatli bir şekilde dinliyorsun öncelikle 96 sayısını asal çarpanlarına ayıracaksınız 32 kere 3 olduğu için şanslıyız 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 1 biçimde ben bunu asal çarpanlarına ayırabilirim pekala biz bu asal çarpan, bu biz bu ıı, tam bölenlerden diyelim. Tamam sonuçta 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 1'den bak ne yapıyorduk? Üstlerini 1 artıyorduk 6 kere 2'den 12. 12 tane böleni var bunun. Yani 12 tane buradaki kutular, boncuklar sarı renge boyanmış bir kere o garanti. Peki hoş güzel de bu 12 tanesinden kaç tanesi yeşile dönüşmüştür 4'ün katlarını boyadığımız zaman. Yani bu 12 tane e, çarpandan, 12 tane bölenden kaç tanesi 4'ün katı bunu nasıl bulacağız? Şöyle ki, ben bu 2 üzeri 5'i 2'nin karesi çarpı 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 biçimde yazabilirim. Ve dikkat ettiysen, dikkat ettiysen şuradaki 2'nin karesi 4'ün ta kendisidir. O zaman şuradan gelecek olan bütün çarpanlar, bütün çarpanlar şu yandaki ile çarpıldığı takdirde otomatikman 4'ün katı olmayacak mı olacak? O halde burada kaç tane çarpan var? Bunu nasıl buluruz? Üstlerini 1 artırıp çarparız. 3'ü 1 artırdım 4 biri 1 artırdım 2 4 kere 2 8 yapar demek ki bu 12 tane bölenden toplamda 8 tanesi aynı zamanda 4'ün de katı olduğu için yeşil renge boyanmıştır deriz Doğru cevabımız C seçeneği olur bakın çok e, klas bir çözüm yapmış olduk bu soruya Evet ilk sorumuzu bitirdik şöyle sayfamıza bakalım umarım senin de sayfam bu şekilde dolu doludur diyelim ve geçelim ikinci sayfamıza 5. sorumuza Şimdi 5. soruda gençler bir miktar mercimek var. Ve bu mercimek A kabına konuluyor. Tartıldığında tartı birinci şekildeki gibi görünüyor. Şimdi A kabıyla birlikte mercimek 780 gram. B kabıyla birlikte mercimek 810 gram. Yani o zaman aynı mercimekten bahsettiğimize göre B kabı aslında A kabından 30 gram daha ağır olduğunu söyleyebiliriz. 810 ile 780 arasındaki fark için. Ve A kabıyla B kabının boş halleri tartıldığı zaman iki kabın boş halleri 510 gram geliyor şimdi ben b'nin a artı 30 olduğunu biliyorum e burası da zaten a idi bunları toplarsam 2a artı 30 eşittir 510'u yakalarım 30'u karşıya fırlatırsak 2a eşittir 480 gelir a buradan 240'ın ta kendisidir diyebiliriz a kabı 240 gram geliyorsa b kabı 270 gram gelir ki zaten benden bu isteniyor o halde cevabımız 270'tir yani d seçeneğidir deriz Şimdi bu soru tarzı ÖSYM'de çıkar mı? Çıkar. Niye çıkmasın? Biliyorsun daha basitleri de çıktı. Hem de son 5 sene içerisinde çok çok daha basitleri de çıktı. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım burada soruların zorluk seviyelerine odaklanmayın. Burada önemli olan ÖSYM'nin tarzını anlayabilmek. ÖSYM'nin tarzını anlayabilen ve buna göre sorular çözen kişiler ÖSYM'de zaten mutlak suretle başarıyı yakalayacaktır. Başka bir kaçarı yok. Olamaz zaten. Tamam önemli olanın zor soru çözmek olmadığını kavrayabilen kişi e, bu işi başarır. Yani ben çok duydum şunu ya hocam ben e, çok daha zor deneme sınavları çözdüm çok daha zor denemeler yaptım çok daha zor soruları hemen tiki taka çözüyordum sıkıntı yoktu ama sınava bir girdim olmadı ya. Önemli olan zor çözmek değil ki zaten önemli olan ÖSM'nin tarzını anlayabilmek kavrayabilmek. Tamam işte size ÖSYM tarzı soruları bu şekilde bu yüzden paylaşıyorum Devam ediyorum 6. sorumuza yine tam olarak bir ÖSYM ayarında Hatta şöyle renk tonlarına baktığımızda bile bir MSU'yu andıran bir soru Hadi bakalım Taban ayrıtları aynı olan özdeş mavi ve özdeş kırmızı renkte dikdörtgen prizması şeklindeki kutular Bir rafa üstten boşluk kalmayacak biçimde aşağıdaki gibi diziliyor kutulardan oluşan iki sütunun yanındaki boş kısma üstten boşluk kalmayacak biçimde sadece kırmızı renkte kutulardan oluşan bir sütun daha oluşturuluyor. Buna göre son durumda bu rafta toplam bütün rafta bulunan kırmızı renkte kutu sayısı soruluyor. Şimdi gençler. Burada şu iki sütunun yükseklikleri aynı değil mi? Aynı. Ben mavilerin yüksekliklerine M derim. Kırmızıların yüksekliğini de eğer K dersem böylelikle 2K Artı 4M eşittir derim. Yan tarafa baktığınız zaman 2 tane mavi var. 5 tane kırmızı var. Şimdi kırmızılarla mavi arasında bir geçiş yakalayabiliriz. Nasıl bir geçiş? 2K'yı bu tarafa ve 2M'yi bu tarafa atarsam 2 m eşittir 3K olacaktır. Böylelikle ben artık M'yi 3A, K'yı da 2A biçimde seçebilirim. Yani mavilerin yüksekliklerini 3A, kırmızıların yüksekliklerini 2A dedim pekala o halde bir rafın yüksekliğini a cinsinden ifade edelim senle birlikte m'ler neydi arkadaşlarım 3a idi dolayısıyla 2 çarpı 3a artı 5 çarpı k'larda 2a idi 2a böylelikle burası 6a ve burası da 10a gelecektir rafın toplam yüksekliği 16a olacaktır şimdi buraya kadar hem fikiriz. ben buranın tamamına kırmızıları yerleştireceğim madem buraya kırmızılar yerleşecek kırmızıların uzunlukları neydi 2a idi e buranın tamamı 16a ise 16A'yı ben 2A'ya bölersem toplam 8 tane kırmızıdan bahsedebilirim. Yani buraya 8 tane kırmızı gelecek. 5 kırmızı burada var, 2 kırmızı da burada var. Yani 8 artı 7'den toplam 15 tane kırmızı olacaktır. Bu rafın tamamında cevabımız A seçeneği olacaktı sevgili gençler. Evet, şimdi 6. sorumuza çözüme göre çözümümüze göre bu sütünde da yer kalmadı. Böylelikle PDF'in yarısında bitirmiş olduk. Şimdi geçiyoruz 7. sorumuza. Tamamında şöyle görelim ve okuyalım sorumuzu. Güzel bir soru. ÖSYM mantığıyla hazırlanmış bir soru yine. ÖSYM'de bu soru ilk 4-5 soru içerisinde yer alabilir e, sınav kitapçıklarınızda. Dolayısıyla dikkat edin sevgili arkadaşlarım bu tarz sorulara. Heyecan yapmayın. Heyecan yaptığınız takdirde yani tamam ufak bir heyecan tabii ki iyidir. Sizi diri tutar, canlı tutar. Sınavda olduğunuz bilincine her zaman varırsınız. Süre kaybını engeller hafif bir heyecan ama... Yüksek heyecanlarda yani şu soruyu bile çözemeyebilirsiniz. Aman dikkat eşit kollu terazilerle yapılmış yukarıdaki sistemde A, B, C ve D ağırlıkları şekildeki gibi duruyor. Buna göre bu ağırlıkların büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle ne taraf daha ağır bu taraf daha ağır. Yani o halde ben şunu söyleyebilirim. 2A ile 2D'nin toplamı sağdaki ağırlıkların toplamında daha ağır olacağı için şöyle diyelim büyüktür. Burada gördüğünüz üzere iki tane A var. 2 tane C ve bir tane B var. Her iki taraftaki iki A'ları götürebilirim rahatlıkla. Böylelikle iki tane D ağırlığının, iki tane C ağırlığının üzerine bir de B ağırlığının koyulmuş halinden bile daha ağır olduğunu görüyorum. Bu durumda ben D ağırlığının bayağı ağır olduğunu yani en azından C ve B'den daha ağır olduğundan eminim artık. Tamam. Şimdi bu bir. İkinci olarak. Bir de şurada bir eşit kolu terazi var. C ağırlığının A artı B'den daha büyük olduğunu görüyoruz. C ağırlığı A artı B'den daha büyükse C hem A'dan hem de B'den daha büyüktür. Aynı zamanda D C'den büyüktür. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım şunu söyleyebilirim artık. D otomatikman A'dan büyük. D C'den C bakın A ile B'niyi sıralayamıyorum. Ya A büyüktür B olur ya da D büyüktür C büyüktür B büyüktür A olur ki zaten bu yüzden bana olabilir diye sorulmuş. Bunlardan hangisi ışıklarda varsa onu işaretleyeceğiz. Bu da D seçeneğinde DCAB şeklinde mevcut. Tamam. Bak ne kadar tatlı bir soruydu. Şimdi geçelim 8. sorumuza yine bir eşitsizlik sorusu gençler. Okuyalım sorumuzu birlikte. Her biri 25 cm uzunluğunda olan 8 parçadan oluşan 200 cm uzunluğundaki bir kar çubuğunun 3 farklı durumu aşağıdaki gibi göstermiştir. Şimdi bu kar çubukları ne işe yarıyor? Karın içine şöyle batırıyorsun. Karın Yüksekliğini ölçüyorsun şimdi karın tabanını görmediğimiz için tabi e, bu çubuğu bastırabildiğimiz yere kadar yere bastırıyoruz girebildiği yere kadar en son dayandığı yere e, yüzeye ve yüzeye dayandıktan sonra artık seviyeye bakıyorsun kar burada diyorsun bu kadar santimetre bu kadar milimetre diyebiliyorsun buna göre 2 ve 3. durumlar arasındaki kar yüksekliği farkının santimetre cinsinden tam sayı değeri en fazla kaçtır diye soruluyor Şimdi buraya bakalım kaç tanesi görünüyor? 1, 2, 3 tanesi görünüyor. Dördüncüsü görünüyor, görünmüyor. Yarısı görünüyor, yarısı görünmüyor gibi seçenekler mevcut. Şimdi 3 tanesi kesin görülüyor ama. O zaman şunu söyleyebilirim. Ben toplam 8 birim uzundaydı ya. 8 tane bölme vardı. Şimdi 4 bölmeden daha fazlası var. Yani o zaman ben buradaki yüksekliğe x dersem. x kesinlikle 100'den daha büyük. Ama... 5 uzunluğa erişemediği için de x kesinlikle 125'ten daha küçük Yani benim, benim ikinci durumdaki kare yüksekliğim x ise bu %125 aralığındadır diyebiliriz Bu bir cepte Daha sonrasında 3. duruma bir bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi kesinlikle görülüyor Şurada kaldı 2 tane Bir tanesini kesinlikle kapatmış Dolayısıyla buradaki uzunluğa da y dersek Y kesinlikle 25'ten daha büyük ama y aynı zamanda 100'den değil 50'den daha küçük sevgili arkadaşlar Şimdi Y için hangi durum söz konusu? Y'nin 25'ten daha büyük olduğu durum söz konusu 50'yi almayacağım. Çünkü sorunun kökünü okuyalım. Bak ne demiş? 2 ve 3. durumlar arasındaki kar yüksekliği farkının cinsinden tam sayı değeri en fazla kaçtır diye sorulmuş. Şimdi en fazla diye soruluyor. Demek ki ben X'i büyük seçeceğim. Burası büyük olacak arkadaşlar. Yanlış kalemle yazıyorum. Burası büyük seçilecek. Burası küçük seçilecek. Böylelikle x eksi y farkı fazla oluşsun. Tabi tam sayı olarak seçmek zorunda değilsin. Ona dikkat çünkü x ve y tam sayı dememiş bize. O halde şunu yapalım. x kesinlikle 125'ten daha küçük. Bundan eminiz. Şuradan biliyoruz. y ise... 25'ten büyüktü ya. Bize x eksi y lazım olduğu için şunu eksiyle bir çarpalım. Eksiyle çarparsak eksi y küçüktür eksi 25 olur. Hemen altına yazdım. Eksi y küçüktür eksi 25. Gel şimdi bunları bir güzel toplayalım. Bak ne oluşur. X eksi y küçüktür 100. X eksi y farkı 100'den küçükse alabileceği maksimum değer 99'dur. O halde cevabımız da D seçeneğidir deriz. İkinci sayfamızda böylelikle bitirdik. Ve geçiyoruz. Üçüncü sayfamıza. Dokuzuncu sorumuza. Şimdi bu tarz sorular... ÖSYM zamanında da sorulurdu. YGS zamanında da sorulurdu. LYS'de de sorulurdu. TYT'de zaten soruluyor. MST'de zaten soruluyor. AYT'de de çıkıyor karşınıza. Yani bu sorudan ÖSM vazgeçmiyor. Tamam? Ben ben o zamanları hatırlamıyorum ama belki ÜSS'de de soruluyordur. Tamam? Ama ÖSYM bundan vazgeçmiyor ve her sene soruyor. Dolayısıyla bu tarz sorulara dikkat ediyorsun. Sayı doğrusu üzerinde verilen A, B, C, D gerçel sayıları için A ile B'nin toplamının mutlak değeri D'nin mutlak değerine eşitmiş. Yani burada ben A ile B'nin pozitif olduğunu bildiğim için D sayısal olarak buradaki bütün sayılardan daha büyük. A'dan da B'den de C'den de daha büyük. Ve A ile B'nin toplamının mutlak değeri ya da direkt zaten A ile B pozitif olduğu için A artı B'ye eşittir diyebilirim D'nin mutlak değeri için. Ve bir de şu var B'nin mutlak değeri C'nin mutlak değerine eşitmiş. Yani ben burada C'ye eksi B diyebilirim. Tamam. Şimdi burası eksi b ise şuranın uzunluğu ne olur? B olur. E, D'nin e, sıfıra olan uzaklığı a artı b idi. E, burası b ise demek ki şurası da a imiş arkadaşlar. Çok güzel. Buraya kadar her şey normal. Ve artık d'yi de ben eksi a eksi b biçimde de yazabilirim o halde. D eksi a eksi b'ye eşittir. Pekala. Buna göre demiş 3 tane öncül var. Her zaman doğru olan soruluyor. Aman dikkat. Şimdi birinci öncüle bakalım. A ile c'nin toplamı sıfırdan küçüktür diyor. Şimdi a dediğimiz zaten a idi c dediğimiz eksi b idi a ile c'yi topluyoruz ya c dediğimizde eksi b olur peki a'dan b çıkarsa negatif mi olur pozitif mi olur a'dan b çıkarsa a küçük sayı b daha büyük olduğu için a eksi b kesinlikle ama kesinlikle negatif olacaktır dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur baktım ikinci öncüle d ile c'nin çarpımı a ile b'nin çarpımından küçüktür demiş şimdi d dediğimiz şey eksi a eksi b c dediğimiz şey eksi b a kere b de zaten a kere b Şimdi şuradaki eksilerin her biri birbirini götürür ve a artı b çarpı b kalır. Bu da küçüktür a kere b demiş. Bakalım şimdi b'yi içeri dağıtıyorum a kere b artı b kare. O da küçüktür a kere b mi olur? a kere b'ler gider b kare sıfırdan küçüktür gelir. Şimdi b pozitif bir sayı. Sen bu pozitif sayının karesini alıyorsun sıfırdan küçüktür diyorsun. Hadi lan oradan derler adama. Dolayısıyla ikinci öncülü biz silelim bize kimse hadi lan oradan demez. a artı b artı c artı d sıfırdan küçüktür demiş. a ile b kalsın. C dediğimiz şey eksi B idi. D dediğimiz şey de eksi A eksi B idi. Şimdi toplayalım bunları. A ile eksi A gitti. B ile eksi B gitti ve elimize sadece eksi B kaldı. Ve eksi B gerçekten negatif bir sayıdır. Dolayısıyla 3. öncül doğru olduğuna göre cevabımız D seçeneği olacaktı diyebiliriz sevgili gençler. 1 ve 3. Evet. Gayet tatlı bir soruydu. Gayet güzel bir soruydu. Beynimizi çalıştıran bir soruydu. 10. sorumuza bakalım. Bakın gözünüzde çöze, çözebileceğiniz ve ÖSYM'nin yine 2018'den beri sevdiği tipte bir sorun. 2018'de de buna benzer bir şey çıkmıştı MSU'de diye hatırlıyorum. Bakteri topluluklarının sayısı 25 santigrat e, derece sıcaklıkta her 10 dakikada bir 2'ye katlanıyor. Sıcaklık 30 olursa eğer diyor bu üreme hızı 2 katına çıkıyor. 25 yani şöyle diyelim e, üreme hızı 2 katına çıkıyorsa Burada iki türlü ihtimal sunabilirsin kendi kafanda Bu 10 dakikada bir 2'ye katlanıyor yerine 10 dakikada bir dörde katlayabilirsin Veyahut 10 dakikada bir ikiye katlamak yerine 5 dakikada bir ikiye katlarsın İkisi de aynı durumu verir sana Tamam mı? burada bak düşünce tarzları Yani bunu süreyi 5 dakikada bir ikiye süreyi indirip 5 dakikada bir üreyen bir bakteri topluluğu gibi çözen arkadaş da vardır doğruyu bulur 10 dakikada bir 4'e katlayıp çözen arkadaş da vardır. O da doğruyu bulur. İkisi de aynı şeydir. İkisinin de üreme hızı 2'ye katlanmıştır. Peki, 25 santigrat derece sıcaklıkta bir ortama bırakılan bakteri topluluğu 40 dakika sonra başlangıçtaki sayısının 16 katına çıkmakta. E şimdi burada örnek olarak vermiş aslında bunu. Çünkü biz 40 dakika sonrası yani x -ken bunu 10 dakika sonra 2'ye katladık. 20 dakika, 30 dakika, 40 dakika dersek zaten 16x olduğunu görüyoruz. Şimdi 2'ye katlanmış ya. Ne diyor şimdi eğer bu bakteri topluluğu başlangıçtan itibaren 30 santigrat derece sıcaklıkta bir ortamda bulunsaydı 40 dakika sonra bakteri sayısı başlangıçtaki bakteri sayısının kaç katına eşit olur diye sormuş gayet basit x'ti üreme hızı 2 ise artık 2 katı ise burası 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 olacaktır Yani az önce cevap 2 üzeri 4'tü şimdi 2 üzeri 8 olacaktır Çünkü 2'nin karesi 2'nin karesi 2'nin karesi 2'nin karesi ile çarparsak 2 üzeri 8 çarpı x olacaktır ve başlangıçtakinin 2 üzeri 8 katı olacaktır. O halde cevabımız D şıkkıdır diyebiliriz sevgili gençler. Evet sol sütunu bitirdik. Geçtik sağ tarafa. N'lerinin uzunlukları eşit olan dikdörtgen şeklindeki sarı kırmızı ve mavi renkli kağıtların boylarının uzunlukları sırasıyla küp kök içinde 4, dördüncü dereceden kök içerisinde 6 ve kök 3 birimdir. Buna göre bu 3 kağıt aynı uzunluktaki kenarlarından biri çakışacak şekilde. Üst üste konulduğunda aşağıdakilerden hangisi gibi görülebilir diye sorulmuş. Şimdi burada e, köklü sayılarla sıralama sorusu aslında. Yeni nesilleştirilmiş hali. Yani normal şartlar altında eski sistem soru tiplerinde sadece şu 3 sayıyı verip bunları doğru şekilde sıralayın derdi bize. Ama şimdi diyor ki. Bunlar diyor şu karton parçalarının diyor boylarıdır diyor. Bu karton parçalarını üst üste koyarsak diyor rastgele biçimde hangisi gibi görünebilir diye sorulmuş. Burayı ölçüyor biraz da. Temel yeterliliği ölçüyor dedik ya. İşte bundan kaynaklı. Bundan kaynaklı yeni nesil soru diyoruz işte. Pekala. Şimdi şu kısmı silelim. Ve bizim ne yapmamız gerekiyor? Şunları sıralamamız gerekiyor. Hadi sıralayalım. Ne var elimizde bizim? Şuraya sıralayalım. Küp kök içinde 4. Dördüncü dereceden kök içinde 6 ve ikinci dereceden kök içerisinde 3 var. 3, 4 ve 2'nin ortak katı 12'dir. Dolayısıyla ben bunların her birinin 12. dereceden kuvvetini alırım. Bunun 12. dereceden kuvvetini alırsanız 12 bölü 3'ten 4 gelecektir. 4'ün dördüncü kuvveti. Burası 6'nın küpü gelecektir 12 bölü 4'ten kaynaklı. 12 2 de 6 gelir 3 üzeri 6 olacaktır. Burada 3 üzeri 6 dediğimiz sayı hepsinden daha büyük. Şu 216'dır. 4'ün 4. kuvveti de 2 üzeri 8'den kaynaklı 256'dır. Yani o halde arkadaşlarım 256 daha 216'dan daha büyük olduğuna göre demek ki kare kök içerisinde 3 daha büyüktür. Küp kök içinde 4. Bu da daha büyüktür. 4. dereceden kök içinde 6. Yani artık şunu söyleyebilirim ben. Mavi büyüktür sarı büyüktür e, ne var? Kırmızı. En küçüğü kırmızıymış. Şimdi pekala. Kırmızı ya en üstte görünecek ya da hiç görünmeyecek. Mavi de hep görünmesi lazım. Neden? Çünkü mavi en büyük. Mavi hep görünecekse bir kere B'yi ve D'yi eleyebilirim. Bu garanti. Pekala. Ne demiştim? Kırmızı ya en üstte görünecek ya da hiç görünmeyecek demiştim. E kırmızı en üstte olmamasına rağmen görünüyor. Kırmızı en üstte olmamasına rağmen görünüyor. Bak burada kırmızı en üstte. Mavi en altta. Demek ki sevgili arkadaşlarım sarı da mavi en altta değil sarı da mavinin arkasında kalmış ki hiç görünmüyor. Çünkü mavi dediğimiz şey sarıdan daha büyüktü. Demek ki cevabımız E seçeneği olacaktı dedik. Ve arkadaşlarım artık son sorumuz videomuzun da son sorusu. Aşağıdaki gerçel sayı doğrusu üzerinde bazı sayıların yerleri ve aralarındaki uzaklıklar gösterilmiş. Bu sayı doğrusunda ardışık iki tam sayı arasındaki uzaklık bir birim kabul edilmekte. Buna göre x eksi 4y bölü x kere y işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle x sayımız 3'ten kök 5 daha az olduğu için 3 eksi kök 5'e eşittir. Y sayımız ise 3'ten 2 kök 2 yani kök 8 birim daha fazla olduğu için 3 artı kök 8'e eşittir deriz. Ve bizden istenen kısım x eksi 4y bölü x kere y'yi ben x bölü x kere y ve 4y bölü x kere y biçiminde parçalayabilirim. Yani x bölü x kere y eksi 4y bölü x kere y dersek eğer x'leri götürürüm 1 bölü y eksi y'leri götürürüm 4 bölü x sorulmuş bana diyebilirim. y dediğimiz şey 3 artı kök 8'di. Yani 1 bölü 3 artı kök 8 eksi 4 bölü de 3 eksi kök 5'ti. İşte bizden bu işlemin sonucu isteniyor aslında. O halde gelin burayı eşleniğiyle yani 3 eksi kök 8'de. Burayı da eşleniğiyle yani 3 artı kök 5 ile çarpalım. 3 eksi kök 8'de çarparsak 3 eksi kök 8 yukarıda kalır. Bölü alt kısım 2 kare farkından kaynaklı. 3'ün karesi eksi kök 8'in karesinden 1 gelir. Eksi 4 parantezinde 3 artı kök 5 dedim. Bölü. Ve alt kısımda sevgili arkadaşlarım 3 artı kök 5 ile 3 eksi kök 5'i çarparsak 9 eksi kök 5'in karesinden yani 9 eksi 5'ten 4 gelir ve 4'ler giderse burada da 3 artı kök 5 kalır. Şimdi arkadaşlar bakın bir burada 3 eksi kök 8'imiz var 1'e böldüğümüz için direkt böyle yazabiliriz. Eksi parantezinde de 3 artı kök 5'imiz kaldı bizim. Burada 3'ler gider. Eksi kök 8 demek eksi 2 kök 2'dir. Ve bir de eksi kök 5'imiz var işte cevap budur. Eksi 2 kök 2 eksi kök 5 yani cevap. D seçeneğine verilmiştir diyeceğiz. Evet böylelikle 12 soruyu ve 3 sayfalık pdf'i çözmüş olduk arkadaşlarım. Soruların her birini özenle seçtim. Karşınıza ÖSYM'de çıkabilecek tarzda olsun istedim. Ve tabi ki ekstradan konseptimize de uygun olması için yeni nesil sorulardan seçtim. Klasik bir soru tipi bu pdf'de yoktu. Ve özellikle bakın yeni nesil deyip geçmeyelim. Bunların ÖSYM tarzına uygun olanlarımı seçtim. Tekrar tekrar özenle yine söylüyorum. Zor soru seçmiyorum. Çünkü zor soru çözmek demek bütün soruları çözebileceğin anlamına gelmiyor. Önemli olan senin burada yapman gereken şey ÖSYM'de başarılı istiyorsan, ÖSYM'nin sınavlarına girdiğin takdirde matematikten yüksek nektar yapmak istiyorsan ÖSYM tarzında matematik sorularına alışman gerekiyor Sınavdan önce de ÖSYM tarzı sorular çözmen gerekiyor Asıl amaç bu Ya ben işte çok zor sorular çözüyorum ÖSYM'de ki vız gelir tırıs gider falan Muhabbetleri hatalı muhabbetlerdir Aman ama o muhabbetlere sakın girme Önemli olan bu adamların tarzını anlayıp O şekilde soru çözüp Girdiğin zaman da ben zaten senin tarzında konuşuyordum deyip Çatır çatır ÖSYM'ye cevap vermek bu kadar basit Evet, sonraki videomuzda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.